Geçtiğimiz haftalarda an pilot Beli Okkalıoğlu'yla bir videomuzu yayınlamıştık. Ve bu videoda da Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-4E savaş uçağının, Amerikan donanmasının dönemin en iyi dogfight uçaklarından F-14'ün yakalayarak tatbikatta sanal olarak düşürdüğünü e, Beli Kaptan anlatmıştı. Ama bugün karşımızda Ahmet Kıroğlu var. Hocam hoş geldiniz ve olayın kahramanı. Ben telefonla kendisiyle konuştum ve bana anlattı. Bir değil, iki F-14 düşürdüğünü kendisi söyledi. E, bu hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. 1984 yılında siz o zaman Malatya'da 7. Anajetis Komutanlığı'nda üst temel rütbesiyle görev yapıyorsunuz. Ve NATO tatbikatı evet. için F-14'lerle bir eğitiminiz olacak ve Eskişehir'e görevlendiriliyorsunuz. Buyurun, sizden dinliyoruz lütfen. Evet, pilot komutanı. Beni odasına çağırmıştı, ee, Dedi Eskişehir'de DST görevleri deniyordu ona. Bir aylık bir görev dedi, hava muharebesi yapacaksın dedi ama dedi, eğitim olur, unutma dedi, zorlama kendini dedi. Öyle görev verdi bana. Ve, e, görevi aldıktan sonra 15 gün vaktim vardı. Ben hava muharebesiyle ilgili bütün dokümanları okudum. Gün, gün pilotların hatıralarını okudum. Filo komutanı eğitim demişti ama benim için orası eğitim değil yani bugüne kadar yaptığım eğitimlerin sonucunu görmekti aslında. Amacım oydu yani. Onun için hazırlandım. Sonra bu çalışmaların sonucunda şuna karar verdik: Hava Muharebesi'nde önemli olan iki şey var. Bir, ilk defa görmek. İlk gören avantajlı oluyor. Çünkü e, hava muharebesi yapabilmek için gözle görmek şart. Radarda görmek yetmiyor. İlk gören manevralara erken başlayacağı için avantajlı oluyor. Birincisi bu. İkincisi de enerjiyi hiç kaybetmemek. Daha önceki ünlü pilotların Şeyleri, tavsiyeleri bu. Derken, e, ben bu hazırlıkları yaptım, bu iki şeye çok önem verdim. Beni ilk göreceğim, ikincisi enerjimi hiç kaybetmeyeceğim. Bu iki şeye önem verdim, öyle gitti. Arkamda uçan silah operatörü Cahit Yılmaz Yüzbaşı'ydı. İşte benim şansım oydu, Cahit Yılmaz Yüzbaşı gerçekten çok iyi bir silah operatörüydü. Radarı çok iyi kullanıyordu ve bana çok çok iyi tarif ediyordu. Ona dedim, ee, abi dedim, ilk benim görmemi sağla. Tamam Ahmet dedi biz. Ee, öyle ilk şeye başladık. Çıktık, kalktık. Onlar gemiden kalkıyorlardı. Ee, uçak gemisinden kalkıyorlardı. Biz Eskişehir'den kalkıyorduk. Kütahya bölgesinde bir çalışma sahası belirlenmişti. O çalışma sahası üzerinde karşılaşıyorduk. Uçaklar kendi radarlarını kullanıyorlardı. Aşağıdan da... Tahya radarı sadece bizi takip ediyor. Çalışma sahasına girerken işte radarları kontrol ettik. Cahit abiye dedim abi işte yakalamaya çalış. Yakaladı. Ondan sonra bana tarif etmeye başladı. Şuraya bak, buraya bak, şuraya bak, buraya bak. Devamlı konuştu. Devamlı konuştu. Radar da zaten çok iyi kullanıyordu. Ben gördüm. Gözlerim de o zaman çok iyi tabii. Gözlük falan kullanmıyorum. İlk ben gördüm. Ben gördüm dedim manevraya başladım. Bunları ki gördüğünde biraz geç kaldılar. Yani ben F14'ün arkasına doğru geçmeye başlamıştım onlar beni gördüğünde. Onlar manevraya başladı. Benim angaje olduğum F14 ani bir şurat düşürmesi yaptı. Üstüme doğru çekti ve bütün şeyini, gücünü harcadı. Eğer ben onun arkasında kalmaya çalışsaydım önüne düşerdim. Çünkü o uçak benim uçağıma göre çok daha performanslı bir uçak. Ben işte okuduğum şeylerden Aklımda uygulamayı düşündüğüm şey enerjiyi korumak. Hemen yukarıya çek. Hiç EV'den de çıkmadım. Maksimum güç. Yukarıya çektim. Bu o çekişte gücünü harcadı bitti. O toparlamak zorundaydı kendisini. Onu gördüm üstüne yatırdım. Yatırdım. Ondan sonra o kendini toparlayana kadar bir güzel sinesini çektim. Çektim, nakitop dedim, vurdum. Bu olay benim çok hoşuma gitti tabii. Aşağıdaki radardakilerinde de çok hoşuna gitti. Anladığım kadarıyla, bek kimse beklemiyordu. Ben dahil. Yani bu kadar kolay, bunu alt edebileceğim hiç aklıma gelmemişti. Ondan sonra çektim sinesi, nakitop dedim, olayı bitirdim yani. Aşağıdaki radardaki arkadaşlar da, bizi izleyenler de çok şey yaptılar, heyecanlandılar. Benden alçak geçiş istediler o gün. Alçak geçiş yasak olmasına rağmen istediler. Ben de kabul ettim. Ben de yasak olup, ben de yani çok hoşuma gittiği için bir de alçak geçiş yaptım arkadaşların üzerinden. Biz alkışlıyorlardı falan, el sallıyorlardı. Çok... Yani güzel bir gündü. Bu ilkiydi. Hı hı. Görev sonu onlar da Eskişehir'e iniyorlar. Eskişehir'de onlarla bir rüfing yapıyoruz. Ne dediler sizi? Bu herhalde beklenmedik bir şeydi onlar için. Onlar için de öyle tabii. Yani hiç onların da beklemediği bir şey. Bir F-14. F-4, biraz daha eski bir uçak. Neyse aşağıya indik. Sine'miz var, benim çektiğim, vurduğumu kanıtlayan şey. O sineği aldım, Cahit abiye dedim gel seyredelim sineği. Tabii çok aradan zaman geçti, 40 yakın bir zaman. Bazı şeyleri çok net hatırlıyorum ama hangisi önce hangisi sonra onu çok iyi hatırlayamıyorum. Cahit abi sineği görünce çok heyecanlandı. Çok çok güzel dedi sineği, hiç öyle ya, beklemiyormuş o kadar güzel olacağını. Çünkü bir uçağı vurabilmek için o reflektörün uçağın üzerinde bir 3 saniye kadar falan kalması gerekiyordu. Ben 3 saniyeden çok fazla, 4-5 saniye falan üstünde tutmuştum. Ee, yani vuruş kesin diye o sineyi de gördükten sonra Hatta Cahit ve o zaman filodaki o, o şey filoda, şey tam filodaydı. Yani Eskişehir'deki konuk olduğumuz filo. Oradaki Gatino'da oturan bütün pilotlara çağırdı, gelin dedi, sineyi seyredin, F14'ü görün falan dedi onlara. Söylettiler, baktılar. Yani e, benden çok daha kıdemli bizim öğretmenimiz pozisyonda pilotlar vardı orada. Baktılar, baktılar, bu şans dediler. <gülüyor> şans dediler, gittiler. Yani ben de bir şey demedim ya, şaşırdım, ben de şaşırdım. Hani yani tebrik edecekler falan diye bekliyordum ama kimse öyle bir şey yapmadı. Neyse, biz de briefing'e girdik. Yani görev sonucunda o görevi yaptığımız işi konuşmak için girdik. Amerikalılar da geldi, işte beraber uçtuk ya görev beraber yaptık. Amerikalılarla birlikte, benim İngilizcem iyi değildi. Ben Harbocon'da Fransız okudum, yani İngilizcem yok diyecek kadar azdı. Ama e, Cahit abi'nin İngilizcesi çok iyiydi. Cahit abi onlarla konuşuyordu, e, bana da tercüme ediyordu neler söylediklerini falan bu arada. İşte e, konuşurken adamlar e, yenik yani geldiler, o mağrur Amerikalılar gitmişti. Karşımızda normal bir insan vardı böyle, hafif, ben veya ben belki öyle hafif mahcup vaziyette falanlardı diye. Yani. Ondan sonra, en sonunda o e, pilot dedi ki, tamam dedi, bizi katladınız ama dedi, bir daha karşılaşacağımız şey dedi, e, mic killer dedi, onu dedi böyle kolay demezsin. Çayt abinin benim şimdi hatırladığım, yani şey yaptığım, anladığım şeyi de söylüyorum. E benim şimdi aklımda hep o ondan sonra. Bu Mick Killer. Bunu nasıl halledeceğim, ne yapacağım falan bu şeyle devamlı. E, Kafamda hep o var. Üç gün sonraydı zannediyorum bu Mick Killer'la karşılaşmamız. O günden önce de zannediyorum birkaç uçakla daha yaptık. Onlar e, performans çok düşük olduğu için kolay oluyordu. Yani şey değildi. Onları takmıyordum pek. Bu F-14'tü benim hep aklımdaki. Kimi de Mick Killer. ne yapacağım acaba diye çok merak ediyorum. Yani. Biraz da heyecan da var. Arkama kimsenin geçmesini istemiyorum, özellikle Amerikalı hiç istemiyorum yani. O zaman daha çok gencim, üstü yani Bir şey de var. Savaşçı ruh mu diyeyim mi diyeyim yani bir gençlik, delikanlılık mı diyeyim öyle bir şeyle. Kesinlikle istemiyordum arkama kimsenin geçmesini. Onun için de şey yapardım yani. Neyse, bugün, o gün geldi, o gün geldi, ben dedim yine Cahit Ağabey'e ilk ben görüyüm, onu sağla dedim sağolsun, o da elinden gelen her şeyi yaptı, yine ilk ben gördüm. Ondan sonra, tabi heyecan da vardı, Bir, 30 bin fit, bu sefer yüksekte, biraz alçaktı ama bu ikinci karşılaşmamız, hatırlıyorum biliyorum yüksek irtifaydı, bu Mick Killer'la karşılayacağımız irtifa, 30 bin fitteydik. Açık uçuyorduk. İki numaramla bayağı mesafe vardı aramızda. Gene Cahit abi arkadan konuşuyor. Işte, şurada işte şuraya bak, saat bir istikametinde işte ufkun biraz üstünde şöyle bak şuraya bak buraya bak devamlı konuşuyor konuşuyor tak gördüm. Gördüm abi dedim bu sustu. Ben görür görmez çektim uçağı. Yani e, enerji kazanmak amacı. Aklımda hep ilk görmek ve enerji var. Hemen enerjiyi e, potansiyel enerjiye çevirmekte bu. Uçak memnunum amacı o. Ama 30.000 fitte uçak zaten. Ben de bir de heyecanla bir de mikirin bir killer diyor adam şey. Ee, ona bakarak çektim. Uçağın içine hiç bakmadan böyle çektim. Ondan sonra çekiyorum çekiyorum. Bir ara uçak geri gelmiyor. Kumanda kabul etmiyor. Baktım motor saatlerine. Motor saatleri normal. Şürat saatine baktım. Şürat saati sıfır. Hiç sürat yok. Bir yerde duruyor gibi sanki. Altimetre'ye baktım altimetre fıldır fıldır dönüyor, biz düşüyoruz. Yani uçak taş gibi düşüyor böyle, uçuş özelliğini kaybetmiş vaziyette. Ondan sonra ben hemen uçağın bir kurtarma hareketi var, o hareketi yapmaya başladım. Cahit içeri bakmıyormuş herhalde, o da dışarıya bakıyor, devamlı uçakları görmüş, o da Ahmet çek çek dedi, altımızdalar dedi, çek dedi. Dedim abi dur şu uçağı bir kurtarayım dedim, ondan sonra devam ederiz. Ondan sonra sustu. O da şaşırdı. Ve biz ondan sonra uçağı kurtardık. Ee, yani düşen uçağa taş gibi düşen uçakta hiç aklından bu uçağın kurtulmayacağı aklından bile geçmedi. Emindim gibi yani. O kadar rahattı. Ondan sonra uçağın burnu yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş düştü düştü düştü. Şurası saatine baktım. Şurası saat artmaya başladı. 300 nata falan geldi. Çektim kırmızılamadı iyi hatırlıyorum yani. Düşünün yani 40 sene önceki olayı ben daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Heyecanlı bile yaşıyorum ya yani. Çektim gelmedi uçak. Dedim herhalde hava fileleri düzelmedi. Biraz daha bekleyin. Biraz daha bekledim. 400-450 naz. Çektim. Çektim geldi. Tamam dedim kumanda e, Cahit abiye dedim. Tamam dedim uçak kurtuldu, şey Kumanda kabul ediyor. Sağa sola bakarken bir baktım. F-14 bizim iki numaranın arkasına geçmeye çalışıyor. <gülüyor> Tam da karşımda. Bu Killer. Ondan sonra hemen ee, daldım tabii onun üstüne doğru. O daha kolay oldu çünkü öbürüne fixlenmişti. E, beni görmüyordu o anda. Ben tamam geliyorum dedim öbür arkadaşa da, tamam dedim arkasındaki üçe yaklaştım. Ondan sonra bu Killer'ın sinesini ben radondan başladım kuyruktan çıkana kadar böyle şey reflektör takip etti. Yani ben pilotları bile vurdum gibi geliyor o şeyde. ve işte o üç saniye çok daha fazlaydı yedi sekiz saniyeyi buluyordu şeyini. Bu ikinci çek şimdi. Benim bu uçağı çekmen tekrar kurtarıp önümde bulmam olayını Cahit abi çok büyüttü, e, esprili hale getirdi falan. O. Oh! akıllarda kaldı. Bizim esas ilki, ilki herkes unuttu Ben iki defa çektim F-14'ün sinisini. Ondan sonra tabii gene nakitop bitirdik. İndik aşağıya. Debriefing yapıyoruz gene. Yani e, onlar da Eskişehir'e iniyorlar işte. Görevden sonra Eskişehir'e geliyorlar. Bu Debriefing esnasında gene Cahit abi konuşuyor onlarla. şeylerin İngilizce olduğu için ben çok anlamıyorum hatta hiç anlamıyorum o zamanlar. Sadece havacılık terimlerini biliyorum. Harbuklu'nda Frans çokmuş. Cahit abi dedi ki, Ahmet dedi, bu bizim taksiyi soruyorlar, ne taksiyi diye soruyorlar dedi. Dedim, abi hiç düşünmedim. Dedim, abi kırvalı taktik de dedi. Onun da çok hoşuna gitti yani. O Amerikalılar'ın o şeyi, mahcup halleri falan, Cahit abinin de çok hoşuna gidiyordu yani. O benden daha çok zevk kaldı. Hatta hemen arkasından İncirli'ye gittik beni şeye götürdü. Ben pek gitmezdim oraları. Amerikalıların barları falan vardı orada. Sinek bar falan şeydi. <gülüyor> Oraya götürdü. Orada beni f Killer diye tanıtıyordu onlara. Zaten uzun süre öyle söyledi. Yani bu işten çok zevk aldı. Benim de zaten en güzel yıllarında O yıllar e, hem en iyi olduğum zamanlardı. Uçağa çok iyi biliyordum. Gençlik vardı. Her şey vardı yani. En top olduğum zamanlardı o zamanlar. Benim. E, ben yani şimdi söyle. Şeyi sormak evet. isterim. O ikinci karşılaştırdan sonra yine tatbikatta devam ettiniz mi? Yine bir F14 bir şey getirdiler. Evet. Tabii, tabii o 8-10 görev vardı yani. Bunlardan sadece kişi F14. Benim için önemli olan F14. Evet. Yani esas güçlü olan F14 en güçlü uçaktı. O zamanın en iyi uçağıydı. Tapkon filminde de onundan çıkmışlardır hatırlarsınız. Yani onun yenilebileceğini F4'ten o uçağın yenilebileceğini bizim arkadaşla inanmıyordu. Ben çektimce bana şans dediler. Onu Hadi bir tanesi şans, ikincisi, ikincisi de mi şans yani? Veya ikincisi şans, hadi birinci de mi şans yani? Siz Benim hiç bir mi demiyor. Yani o zamanlar üzülmüştüm buna hep böyle şans demelerine falan da artık unutmuştum. Çünkü anlatsan da kimse inanmıyor ya F14'ü, F4'ten F14'ü katlamak mümkün değil diye düşünüyorlar. Yani öyle bir şey... Ben elimden geleni yaptım. Onların da hatasıydı. Mesela ilk karşılaşmamdaki F-14 pilotun çok büyük hatası vardı. Enerjisini düşürmüştü yani. Belki uçağına çok güveniyordu, bilmiyorum yani. Ondan sonraki de diyorum ya, uçtuk ama a la a la falan uçtuk. Yani onlar, hele bir tane A6 şeyleri çok düşük onların performansları giriyordu da ne düşünüyordu? Bizi görüyor muydu, görmüyordu bilmiyorum. Altımda dönüp duruyordu. Ben onun üzerinde paten kurdum. Sanki yer hedefine sahip ediyormuşum gibi. Çekiyordum, tekrar dalıyordum, çekiyordum, tekrar dalıyordum. Hatta bu o kadar hoşuma gitmiş ki. Burada bak şimdi aklıma geldi şey. Ee, birden dalmışım ben bu şeye. Dam e, dam vurmaya başladık. Baktım yakıt, yakıt alçak seviyesi yandı. Yani yakıt bitmiş bizim şeyden yakıtı kontrol etmemiştik. Alçak seviyeye yanınca ben hemen nakito bıraktım şeyi. İşte o zaman işte en uzun mesafe uçabileceğim süre aldım. Emergency deklar ettim. Yani çünkü yakıt bittiği taş gibi düşersin. Ne zaman biteceği de belli değil. O uçaklarda bizim uçaklarda o kadar şey değil. Sen bu yakıtla bu kadar gidersin şeyini vermiyor. Gelişmiş değil yani. Böyle olunca ben emergency deklar ettim. Geldim, işte meydana kadar geldim. Meydana yaklaşmıştım, 10 mil falan kalmıştı. Hatta kule o zaman bana işte uçak alacağını söyledi, aldırmadım. Ne olur ne olmaz. işte görevinde zamanında kalkacak da yok dedim. Piste uçak almalarını da engelledim yani, onların şeyini engelledim. Piste de uçak kaldırmadım. Çünkü pas geçecek şeyim yok, yakıtım yok, ne zaman duracağı belli değil, her an durabilir. Ondan sonra o şeyde geldim, geldim indim. Park yerine kadar hep şey durabilir diye, bir şey vardı yani, her an motor durabilirdi. Allah'tan park yerine kadar durmadı. Oraya gittik, ondan sonra durdu. Ben hatta o şeyde ceza da beklemiştim ama ceza falan da gelmedi. Çünkü yakıtı takip etmek pilotun görevi. Ben o şeylerin heyecanından veya büyük müzekten adamın üstüne dal çık, dal çık yaparken unutmuşum şeyi. Yakıt takip etmemiş. Öyle de bir olay oldu. Yani diğer uçuşların daha kolaydı. Sadece şeydi. O A6A7'ler de diğer uçuşların onların da ben ona hava muharebi edemem yani. Çünkü o uçaklar çok zayıftı. Hiçbir şey yapamıyorlardı onlar. Benim için olan bu F-14'lerdi. Ben e, Okkaloğlu'nun o şeyini görünce, ben unutmuştum, yıllar e, geçti aradan. Zaten kimse de inanmıyor, anlatmıyordum da kimseye artık zaten. E, Okkaloğlu'nun o şeyini görünce dayanamadım de ya Dedim ben onu iki defa çektim. Hani bir de şans anlatıyor ya orada. E, Okkaloğlu'na da konuştum ben daha sonra, bilmiyormuş. Benim oğlunun e, daha önce sinesini çektiğimi bilmiyormuş. Bu vesileyle de Türk Havacılık Tarihi'nin önemli bir şeyini de sizlerin birinci ağızdan duymuş olduk. Ee, bize genç arkadaşlarımız soruyorlar işte şu uçak şunu yener mi, şu daha mı üstün ama siz öncesinde çok iyi dersinizi çalışıyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz, pilot olarak hazırsınız, ee, arkanızda uçan silah sistem operatörünüz gayet işi iyi biliyor, radarını mükemmel kullanıyor ve Avantajlı bir şekilde enerjiyi kaybetmemek, süratinizi, irtifanızı koruyorsunuz. Bir taraftan da onu erken görüyorsunuz ve çok e, güçlü bir uçağı F4 ile alt ediyorsunuz. E, çok güzel anlattınız. Son olarak da şunu sormak istiyorum. E, harp okulundan ne zaman mezun oldunuz? Hangi uçaklarda görev yaptınız? Daha sonra nasıl? Biraz pilotluk kariyerinizden de e, bahsedebilirseniz izleyicilerimize. Siz kimsiniz diye sordukları zaman en azından bu bilgileri alsınlar. 1978 yılında hava aralıklarından mezun oldum. Aynen. Eğitim uçakları T-34, T-37, T-33 bunları bitirdikten sonra e, büroveyi takıyorsunuz, pilot oluyorsunuz. Pilot olduktan sonra Konya'ya gittik. Konya'da harbe hazırlık eğitimi yaptık. E, F-100'lerle uçtuk o zaman. F-100'lerde çok güzel uçaklardı. Onları da ben çok sevmiştim yani. Çok oturaklı uçaktı. Onda da harbazılık eğitim yaptık. Yani bombardıman falan yaptık. Atış eğitimlerini yaptık. Daha sonra F100'den sonra Malatya tayinim çıktı. F4'e. O zaman f 4 en gelişmiş uçaktı. Daha iyi falan gelmemişti Türkiye'ye. Hatta ilk sevmem bizdik galiba F4'e giden. Çünkü daha tecrübeli insanlar alıyorlarmış bizden önce F4'e. 172 filoya tayinim çıktı Malatya'da. Orada 85 yılına kadar Malatya'da kaldım. Bu olayı zannediyorum işte ya 84 yılıydı veya 85 yılının ilk zamanlarıydı. Çünkü ben 85 yılında Malatya'dan ayrıldım. Ondan sonra Çiğli uç okuluna öğretmen olarak geldim. Orada uç okulunda öğretmenlik yaptım. T37'lerde öğretmenlik. Çok talebem var. Şu anda hala çoğu evet. e, Türk Hava Yolları'nda yani, uçuşlarına devam ediyorlar. Daha sonra e, akademiye gittim. Orada bir, bizim kurmaylık olay da var belki biliyorsunuz. Akademi'ye gittim. Orada kurmay school olarak mezun oldum akademiden. Ve Fransızca'm çok iyi olduğu için e, Paris'te bir, bir buçuk yıllığına şeye gittim. E, akademinin yüksek, yüksek akademi kursu diyeyim. Öyle bir kursa gittim orada Paris'te. Bir buçuk yıl orada kaldım. Ondan silahlı kuvvetler kursu diyordu kaybet evet. silahlı kuvvetler kursu yaptım, gördüm orada. Dönüşte tekrar Çiğli'ye geldim. İş öğretmenliği ve orada yönetici kadrolarında görev aldım kurma üstü olarak. Ondan sonra tekrar işte filo komutanlığı falan yaptım. Yine şeyde şu kurumda filo komutanlığı yaptım. Daha sonra ateşe olarak tekrar Paris'e gittim. 3-4 yıl Paris'te ateşelik yaptım. Ateşelik dönüşünde Esi Nakliye uçakları da vardı, kasalar vardı, VIP uçakları falan vardı. Orada, buraya rekat olarak geldim. Daha sonra, bir, iki sene sonra karargaha şube müdürü ulaştırma şube müdürü olarak tayin oldum. Oradan da istifa ettim, ayrıldım. Çok çok teşekkür ederiz. Sizleri de e, uçuş kariyerinizde askeri kısmını e, görmüş, tanımış olduk. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Aslında ben teşekkür ederim. Yani hem o anıları tekrar canlandırdınız, tekrar o günlerden Gençleştim birden yani. Estağfurullah, estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok güzel yani bu şey. En azından arkadaşlar tarafından hala böyle bir şeyler hatırlanmış olması da çok güzel bir şey.